Bugün, dünden farklı bir şey yapmazsan, yarınlar, düne benzeyecek. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlanabilir. Merhaba sevgili borsa severler. Borsa Kazan YouTube kanalı için oluşturduğum borsa hesabında şu anda toplam varlıklar 13.658 lirayı göstermekte. Başlangıca göre %157'lik bir kar. Tabii önceki videoya göre de %1-1.5 arası bir ilerleme var. Çok enteresan bir haftayı geride bıraktım. Sebep de şu toplam bakiye hedefime ulaştı ve daha sonra %10 zarar yazmasıyla önceki videodaki rakamın altına düştü. Çok garip bir durum ortaya çıktı. Zaten gördüğünüz gibi elimde sadece papilyon savunmanın hissesine de kaldı. Şimdi yaptığım işlemlerden bahsetmek istiyorum. Nasıl oldu? Hem hedefe ulaştı hem geri çekildi. Önce Arena'dan bahsedeyim arkadaşlar. Arena'nın 1864'e vurduğu zaman yani 4 Kasım günü portföy hedefine ulaştı. Trip ya da Viopa bir miktar para atayım ondan sonra da tekrar video çekim diye beklerken işte araya birkaç tane iş girdi. Burada beni bir fıratta noktasının oluşması trend yönünde cesaretlendirdi. O yüzden de kar falan alma olayına girmedim. Daha sonra da zaten geri çekilme. Aslında Arana Bilgisayarın bilançosunda tamam işletme giderleri çok yüksek. Sattığı ürünlerin satış maliyetleri yani satarkenki maliyetleri falan artmış, çok yüksek ama artı iskontolar karından fazla. Hani bu tür olumsuzluklar falan vardı da bu şekilde bir geri çekilme beklemiyordum diyeceğim. Çizmiş olduğum bir ufak trend çizgisi vardı. Bunun altına düşünce de sattım. Beklentim arenada 1983'e kadar hedefe ulaşır diye bekliyordum. Ama ne yazık ki ulaşmadı. Biliyorsunuz şu kısımda almıştım 14'lü fiyatlarda. Daha sonra şu arada bir alım satım işlemi gerçekleştirmiştim. 300 lot alıp 300 lot satmıştım. Daha sonra da işte bir 300 lot kalmıştı. Hatta şuradan göstereyim hisse hareketlerinde. Şimdi ilk aldığım zaman zaten 13.14'lü fiyatlardan almıştım. Daha sonra 16.49'dan aldığım 200 lot ama sattığım 17.32 ve 17.99'da toplamda 300 lot satmıştım. Grafiğe dönelim. Grafikte bu görmüş olduğunuz turuncu çizginin altında kırılım ve kapanış gelince bu kısımda da 13.81'in üzerinde aldığım malı çıktım şekilde bir yol izledim. Dediğim gibi bilançosunda aslında ben tamam satışlar, matışlar gayet güzel. Zaten çoğu markayı ülkemize getiren insanlar bunlar. Niyeyse kar çok düşük kalıyor. Bir türlü beklenen patlamayı yapamadı. Bakayım belki bir fırsat verir. Tekrar bir unutmazsam alırım. Bu da böyle. Arkadaşlar bir heyecan aradım. Geçtiğimiz hafta. Bir de ondan bahsedeyim. Burada gördüğünüz gibi tetamat gıda yani eski adıyla taze kuru pek alıp sattım bir hissesini de deyin. Durmadan zararı açıklayan bir hissesini de Şöyle bir düşündüm. Dedim patronu burada tahsisli sermaye artırımı yapmışlar. Patron şirkete para sokmuş. Tabi bedelli onaylanmayınca şirket açısından başka da yol kalmamış gibi falan oldu. Dedim yani sadece borcu ödemekle kalmamış. Bir de bir bant falan almışlar. Yani iyi kötü bir de yatırım yapmışlar. Gözüyle baktım. 2-3 milyonluk makine dediğiniz normalde sanayide bir tane tezgah yani. Toparlayacaktır dedim bilançoda. Teknik tek yönden baktığımızda da bu kısımda en azından bir hacimli kırılım gibi algıladım. İşleme girdiğim yer burasıydı. Tab bundan sonra bir %5 karı gösterdi. Ama dediğim gibi bilançonun açıklanmasını bekledim. Yani bir ümit oldu İşin esası içimde dedim ya bir toparlanır en azından malların satışı falan artar. O gözle baktım. Ama ne yazık ki bilançoya bakınca zaten hiçbir şeyin değişmediğini gördüm. Moralim bozuldu. Zaten o kısımda da şu görmüş olduğunuz geri trendin içine girdi. Düşen trendin. Bu kısma kadar bekledim yani %9.5-10 gibi bir zarar yazdı burada. Bu hissesine de böylelikle bir şans vermiş oldum. Hatta ben aldıktan sonra çıktığını da şöyle göstermiş olayım. Dikkat ederseniz 2 lot 246'dan almışım 254'te 255'te o gün 257'ye kadar falan çıktı. Satmadım işte satmama sebebim buydu. Bilançonun iyi geleceğini düşündüm, hacimli kırılım var falan gözüyle baktım. Ama ne yazık ki değişen bir şey olmadığını gördüm bilançoda. Yine zarar ve zararı artarak devam ediyor. Şu şekilde düşünüyorum taze kuru için. Aynı ilaç şirketleri gibi tonla alıp gramla satıyor. Nasıl zarar ettiğini bir türlü anlamak güç. O efsane yükselişinde de yakalayamadım bilmeyenler için. Üç liradan beş liradan bin liraya çıkan bir hisse senedi. Tabii bu bin liraya çıkma muhabbeti bedelli bedelsiz sermaye artırımı ile alakalı bir durum olmuştu odanın. İşte daha sonrasında bugünlere getirdi tarih bizi. Tabii patron kendi parasını kurtaracaktır. Kurtarmak için de bu hisseyi ya böyle durmadan testlere yapacak ya da bir anda götürecek yukarıya falan filan. Böyle bir şeyler olabilir. Bunlara bel bağlamaya, tahtacıya bel bağlamak falan bana göre hareketler değil. Günün birinde biri alır götürür hisseyi ben buradan para kazanırım tarzında kendimi hiçbir zaman tahtacının inisiyatifine bırakmam. Sadece burada bilançoya güvendim. O kadar enflasyonun olduğu bir ortamda. Ama ne yazık ki zararı katlanarak gitti. Burada da hem kar hem zarar ettim. Zararım daha fazla. Karla 4 loss sattım. Zararla 21 los sattım gibi bir durum oldu. Şimdi bunu satınca bir miktar para boşa çıktı arkadaşlar. Ve ben bu parayı olduğu gibi Dagi'ye gömdüm. Şimdi Dagi hisse senedini biliyorsunuz zaten benim için değerli bir hisse senedi. Duygusal bakıyorum. Bunda da şöyle bir olay oldu. Hemen onu grafikten göstereyim. Paylaşayım sizlerle. Şimdi ben zaten Dagi için 5.76 hedef koydum. Yani 5.76'ya kadar her fiyatından alıp satabilirim. 5.76'ya ulaştıktan sonra da belki bir geri çekilir 4.90'lara falan ondan sonra da eski zirvesini geçer diye. Ki 1.618 Fibo seviyesi olarak onlu fiyatlara falan çıkar diye düşünüyorum. Bu süreçte de alıp da beklemek yerine ben alıp hemen karı görüp satmayı tercih ediyorum. Tabi burada tavan tavan serisine tutulup da soruksuz gidebilir. Zaten şuradan görüyorsunuz arkadaşlar. Benim tavan emirlerim bu kısımda gerçekleştikten sonra hiç hız kesmeden devam etti. Kaçtan almışım? Hemen ona da bir bakmış olalım. 10 Kasım'da aldım. 5.17 fiyatında. Daha öncesinden girmiş olsaydım yani ekran başında olmamış ol olsaydım. Şöyle bir yol izleyecektim. Önceki zirvesine yani 5.49'a falan fiyat girecektim. Satmaya da Pek niyetim yoktu. Şu %10 sınırı 5.68 olarak gördüm. Ortabanda değer dedim. Ortabanda baktım 5.74. Nasıl olsa bir sonraki güne kalır dedim ama ekran başında hemen açılışta gayet güzel hızlı bir atak yaptığını görünce de bu sefer tahminim tuttu. Satış olarak da 5.68'den 200 lot, 5.57'den de 800 lot sattım. Tabii bu kısım ciddi şans meselesi arkadaşlar. Hani daha önceki videolardan da söylüyorum. Şimdi ben bunun hedef fiyat olarak kendimce 576'ya geleceğini trendin döndüğü 260'lı 270'li fiyat seviyelerinden beri bekliyorum. Ama ne zaman gidecek? Yani bu seviyeye gidecek tamam da bugün mü gidecek? Yarın mı gidecek? Bunu tabii bilemiyorum. Yardımcı araçlar falan var arkadaşlar. Şu buna saat diliminden tutun işte periyodik çizgileri falan. Pek onlara göre işlem açmıyorum ya da kapatmıyorum. Zaman belirlemiyorum ona göre. Olay bu. 13658. 48. hedefime 40. haftada ulaşmışım. Benim açımdan gayet güzel gidiyor. Bu kanaldaki hiçbir paylaşım Alsat tut türünden değerlendirilecek paylaşımlar değildir. Yatırım tavsiyesi içermez. Ben burada sadece borsada ufak bir sermaye ile nereye kadar gidebilir, nasıl gidebilir? Bunu kayıt altına almaya çalışıyorum. Günün birinde borsaya ya da yatırım araçlarına merak salan arkadaşlar herkesin söylediğinden farklı bir yolda olduğunu bilmesini istiyorum. Şimdi sanki her yatırım türü her insan için uygunmuş gibi anlatılıyor. Önce kendiniz tanıyacaksınız. Bana hangi yatırım uygun? Hangi yatırım türü uygun? Hangi strateji uygun? Bunu gözlemleyeceksiniz. Yoksa başka türlü bu iş olmaz. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar.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 lar doğurmayabilir.